Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda mikro orjinal yayınlanan hazırladığı TAT Geometry Soru Bankası kitabında üçgende benzerlik konusundaki ÖSYM tarz testlerden test 4'nün çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Birinci soru ÖSYM'de sorulan soru telif hakkından dolayı çözemiyorum. 2018 tyt'deki soru. Siz ona uygulamadan bakarsanız ben direkt ikinci soruyla başlayayım. Evet ABC eşkenar üçgen demiş. Eşkenar üçgen dediği için hemen açıları yazıyorum. 60 60 60 ve bütün kenarlar birbirine eşit. Yani 11 11, 11 olacak. E burası 11 ise e, 11'den 4 çıkınca 7 kaldı. Ondan sonra buraya da 11 eksi x mi kaldı. Evet. Sonra ne yapacağız burada? E burada 60 derecede verilmiş. Ekstra bir açı çeşitliği de verilmiş. Açılara dalacağız demek ki. Hadi açılara dalalım bakalım. Şuraya alfa dersem, şuraya beta dersem alfa artı beta artı 60 eşittir 180 olduğundan alfa artı betayı kaç bulduk? 120. Hocam burada Beta 60 ise burası da alfa olmak zorunda. Çünkü alfa artı beta artı 60 eşittir 180 ya da burası 60 sa bu ikisinin toplamı 120. Beta ise buraya da alfa kaldı diyebiliriz. Alfa 60 ise burası da ne oldu? Beta oldu. Yani şu üçgenle şu üçgende bütün açılar birbirine eşit oldu. O zaman ne yapıyoruz? Aynı açının karşısındakileri oranlıyoruz. Alfanın karşısı 4 bölü alfanın karşısı 11 eksi x eşittir. Beta'nın karşısı 6 bölü beta'nın karşısı 7 diyeceğiz. Sadeleşme var. 2 ve 3 burada. 14 eşittir 33 eksi 3x yaptı. 3x eşittir buradan 19'a mı eşit oldu? Evet. X de buradan 19 bölü 3 yapar. Yani ikinci sorunun doğru cevabı akçay oldu. Geldik üçe diyeceğim ama yine ÖSYM tarafından sorulmuş. Bir son soru. 2021 TYT'de çıkmış. Siz uygulamadan bakarsınız telif hakkından dolayı çözemiyorum. Dördüncü soruya geldik. Şekilde zemine dik olarak yerleştirilen bir mum ve çubuk gösterilmiştir. Mumdan 9 santimetre uzağa şu 4 santimetre uzundaki. Çubuğun gölgesi 6 cm olmaktadır. Bu andan sonra mum 2 cm eridiğinde. Evet mumu 2 cm erit bakalım. Şöyle 2 cm erittin. Sonra çubuğun gölgesi ne kadar olur diye soruluyor arkadaşlar bize. Öncelikle, öncelikle çubuğun gölgesi ne kadar olur diye soruluyor. Arkadaşlar ben önce şu durumda ilk durumda şeyi bulayım. Şuradaki uzunluğu bulayım. Hadi buradaki uzunluk ne yapıyor bakalım. 6 bölü kaç? 6 bölü 15 eşittir 4 bölü haş diyeyim şuraya. Sadeleştir 3'e böl 3. 3'e böldüğün zaman 2 3'e böldüğün zaman 5. Ee, buradan 2 haş 20 ise haşı buradan kaç bulduk? 10 bulduk. Haş buradan 10 geldi. E sen şimdi bunu kısalt. 2 santimetre kısalt. 2 santimetre kısaltınca buraya kaç yaptı? 8. Evet ışık şurada. Işık burada. Hadi bakalım ışık buraya geldiğinde bu çubuğun gölgesi de şu şekilde olmayacak mı? Evet. İşte bizden ne isteniyor? Çubuğun gölgesi kaç santimetre olur diye soruluyor. Çubuğun gölgesi neresi oluyor arkadaşlar? Çubuğun gölgesi tam olarak şurası mı olmuş oluyor? Evet. Hadi bakalım şunu bulalım. Zaten burası 9. Bizden de şuradaki uzunluk isteniyor. Şuraya da bir x uzunluğu diyelim. Hocam burası 4. 10'du 2 eridi. 8 kaldı buraya. Yani x'in tamamının oranı. x bölü x artı 9 eşittir. 4 bölü 8 değil midir? Evet. Şunlar sadeleşti. 2- 2x eşittir x artı 9 x'i de buradan ne buluruz? 9 olarak buluruz. Güzel bir soru. Dördüncü soru Ceyhan oldu. Geldik 5'e. 12, 16 ve 20 3, 4, 5, 3 katı olduğu için bu nasıl? 90 derecedir değil mi burası? Evet burası yine 90 derece mi? Aynen öyle. Burası yine 12 diye kalıyor. Yeşil çubuk 20 burası da 16 olduğunu biliyoruz. Dur bakalım ne olmuş? Daha sonra yeşil... Şimdi bu çubuk böyleyken daha sonra yeşil çubuğun üst ucu aşağı doğru kaymış ve ilk üçgene benzer bir üçgen oluşturmuştur. Yani şu üçgene benzer bir üçgen oluşturmuş. Yani burası alfa burası betayken senin çubuk indi aşağıya doğru e hocam burası tamamı alfa ya. Demek ki burası alfa değil. Bunlar benzer olacak ya. E benzer olması için şu açı alfa olamayacağı için bu da alfa betalık bir üçgen. Burası kesinlikle betadır. O zaman burası ne olacak? Alfa olacak. Benzer olabilmesi için açıların ne için olması lazım. E o zaman burada ne yapacağız? Hadi bakalım. Alfanın karşısı 12 bölü. Alfanın karşısı 16 eşittir. Beta'nın karşısı burada A diyelim. Beta'nın karşısı burada 12 değil mi? Şuradan başlamıştık benzerliğe. Evet A bölü 12 eşit olacak. 4'e böl 4'e böl 3 4 4'e böl 4'e böl 3. 3'gen 3 üç, 9. A'yı 9 bulduk. 9 12 15 üçgenden burası da 15 çıkar. Şimdi ikinci şekildeki çubukların üçgen dışında kalan kısımların uzunlukları nedir diye soruluyor. Hocam yeşil uzunluk neydi? 27. O zaman buraya ne kaldı? 5 kaldı. 15'i e buradaysa burası 5. Şu kırmızı uzunlukta 16'ydı. O zaman buraya ne kaldı? 7 kaldı. O zaman bize 5 ile 7'nin toplamı isteniyor. cevapta ne yapar o zaman? 12 yapar. Bu da güzel bir soru. 5 soru. Açıları yerleştirirken ki burada ince noktaya dikkat edin arkadaşlar. 5 soru böylelikle Ceyhan oldu. Geldik 6'ya Aşağıda eşkener üçgen şeklindeki bir destek ve demir çubuk ile oluşturulan tahtereverli resmedilmiştir. Bu takterevenliğinin uç noktaları zemine değdiğinde bu uç noktaların destek köşelerine uzaklığı 40 ve 90 cm olmaktadır. Desteğin çevresi 40, 180 cm olduğuna göre o zaman 180'i 3'e böl 60 yapıyor. Her bir kenar 60 yaptı burada. E burası da 60, burası da 60, burası da 60, 60 oldu. Evet. Hemen aklınıza şey geliyor. Hocam eşkenar bir yükseklik çizsek sonra buradan bir dik çizsek. Valla arkadaşlar şurada bu yüksekliği bulurum ama burası belli değil ki. Temal orantı yapabilir miyim burada? Yapamam. Çünkü buradaki kenar yok. Şuradan da dik çizsem buradaki kenar da yok. Buradaki kenarlar böyle yükseklere eşit mi? Hayır. Çünkü buradaki uzunluklar farklı olduğu için bunlar da birbirinin aynısı değil. O zaman farklı bir şey düşüneceğiz. Temal orantı harici başka bir şey var arkadaşlar burada. E adam burada bize eşkenar üçgen demişti. Eşkenar üçgen bütün açılarımız kaçer derece? 60'er derece. E burası da 60 burası da 60 burası da 60 değil mi? Evet. Hocam şurası kaç? 120 derece. Burası kaç? 120. Bak. 120 var 120 var. Bir ara çeşitliği var. Bir ara çeşitli olduğunda neye dikkat ediyorduk? Kenar açı kenar var mı diye bakıyorduk. Şu üçgende 120'nin kolları kaça kaç? Hocam 40'a 60 yaz buraya 40'a 60. 120 derecenin kolları burada kaç? 60'a 90 60'a 90'ı yaz buraya. Her ikisinde oranla bakayım. Hocam ikisindeki oran 2 bölü 3 buradaki da 2 bölü 3. Demek ki bu iki üçgen kenar açı kenardan benzer ve benzerlik oranında ne yaptı? 2 bölü 3 yaptı. E benzerlik oranı 2 3 ise burası 2K iken 120'nin karşısı burası da 3K mıdır? Evet. Bizden ne isteniliyor? Kırmızı kısmının uzunluğunun mavi kısmının uzunluğuna oranı isteniliyor. Kırmızı 2K mavi de 3K oran da 2 3 oldu. Evet. Aslında baktığınız zaman şu mantıkla düşündüğünüz zaman kolay bir soru ama çoğunluğunuz bu soru için gelmiştir. Ama her zaman söylemiyor muyuz ya? hani Özel açıda olsa sadece 2 üçgende Bak kenarları verilen üçgenler var burada. İki üçgende nelere dikkat edeceksiniz? Bir açı. Yani bire, bir açı varsa kenar açı kenar var mı diye şöyle şey yapın. Hatta böyle açılara daldığınızda ya da temel orantı falan filan yoksa bu şeye dikkat edin kardeşim. Bir açıda varsa kenar açı kenara dikkat edin. Genelde en çok bu kaçıyor. Büyük ihtimal sen de bundan dolayı buradaydın. Artık inşallah bu soru tipinden dolayı buraya gelmezsin. Evet. Altıncı soru. Balıkesir geldik. 7 soruya. Birim karelere ayrılmış. Yukarıdaki şekilde bir bina ve etrafındaki bahçenin üstten görünümü sırasıyla kırmızı ve yeşil renklerle gösterilmiştir. Evet. Bahçeye yerleştirecek noktasal bir ışık kaynağı ile bahçenin tamamı aydınlatılmak isteniliyor. Bahçenin tamamı aydınlatılmak isteniyor. Buna göre yerleştirecek ışık kaynağı hangi boyalı karenin köşe noktalarından birinde olmaktadır. Arkadaşlar, şu ışık kaynağı şurada A'da olursa Bak ışık kaynağı A'da olursa hop şöyle geldi ya şurası karanlık oldu. Olmadı. Işık kaynağı B'de olursa hocam B'de olursa şurayı kadar görebiliyor mu? Görebiliyor. Şu köşeyi kadar görebiliyor. Şuraları da görebiliyor. Sıkıntı yok. Peki şuraları görebiliyor mu? Bak şurayı göremiyor. Niye? Çünkü bu şurayı da görmesi lazım. Şu köşeyi de görmesi lazım. O zaman bunu görebilmesi için aslında bu doğrultuda olması lazım. Burada 1'e 3 oran var. Aynı şekilde 1'e 3 oran şeklinde gidecek. Aynı şekilde 1'e 3 oran şeklinde gidecek. Yani şöyle bir şey şekilde geçiyor arkadaşlar. Bu da aynı şekilde. Şunun şeyine bakalım. Hocam bu da 2'ye 1 şeklinde gidiyor. E pardon 3'e 2 şeklinde gidiyor. 3'e 2 şeklinde gidecek şöyle. Bak tam bunun üstünde oldu. Bu da 1 2 3'e 2 1 2 şeklinde gidecek. Yani şöyle bir şey oluyor bu da. E tamam. Hangi ışıkta kaynağında o zaman bütün her yer görünmüş oluyor arkadaşlar. Köşe noktalarından birinde olmaktı. Buna göre yerleştirecek ışık kaynağı hangi boyalı karenin köşe noktalarından birinde olacak. İşte tam burada kesişiyor bunlar arkadaşlar gördüğünüz üzere. Yani şu doğrunun devamını yazarken hocam şöyle şuradan gittim ben buna. 3'e 2. Hocam burada da 3'e 2 şeklinde gidecek. Yani bu doğrusal bir şekilde çizmemiz gerekiyordu. Şu doğruyu bu şekilde çizdik. Bu doğruyu da aynı şekilde 1'e 3, 1e 3, 1'e 3 şeklinde gidince buraya gelmiş oluyor. Ya da köşeleri tek tek denemek biraz zor olurdu burada. En mantıklı çözüm bu olurdu. Bu köşeye koyduğun zaman şuradaki her yeri görüyor. Şuradaki de köşeyi de görüyor. Eğer yer bahçenin her yeri bu şekilde ışık kaynağı görülmüş oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevap E seçeneği mi oldu? Aynen öyle. Güzel bir soru. ÖSYM'de bu bu ayarda bir soru sormuştu ışık kaynağı ile alakalı. Ee, orada ikinci ışık nereye konulur diye sormuştu. Güzel bir soruydu. Yine sorabilir tabi belli olmaz. 7 soru e oldu geldik 8'e. Aşağıda nokta noktası bir ışık kaynağı ile oluşturulan gölge boyları incelenmiştir. Evet. Şu 6 4 verilmiş. Bir de gölge boyu da 5 metre verilmiş arkadaşlar. Ben o zaman buradan şu 4 bölü 10'dan dolayı. 4 bölü 10 eşittir. Şurası x burası da kaç? 5 verilmiş bize. x bölü 5'ten sadeleştir. 2 bölü 5 5'ler de şu x'i kaç buluruz? 2, 2 buluruz. Evet bu boyu 2 bulduk. Şimdi ne diyor bana? Buna göre diyor ışık kaynağı duvara 2 metre yaklaştırılırsa. Evet duvara 2 metre yaklaştırırsam ışık kaynağı buraya geldi. 2 metre yaklaştırdığım zaman 2 iken burası burası da 2 oldu. E buradaki da zaten 6. Yani bu sefer 2 bölü kaç oran var? 6. E ışık kaynağı böyle mi oluyor? Hayır. Bak ışık kaynağı böyle oluyor. Bizim gölgemiz de şurada olmuş olacak. E o zaman 2 bölü tamamı. 6 dedim yanlış dedim. 2 bölü 8 eşittir. 2 bölü şu. X'e mi eşit olacak? Evet. E buradan x kaç buluruz? 8 buluruz. Kişinin gölge boyu ne kadar olur diye soruluyor. Gölgenin boyu soruluyor bize. Cevap 8 olur. E ne kadar uzar diye sormuş olsaydı o zaman da cevap x 8 bulduk ya şunun tamamını. Cevap 3 olurdu ama bizden gölge boyu isteniyor. Cevap böylelikle denizli çıktı arkadaşlar. Ve böylelikle 4, test 4'de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 5'in çözümünde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.